Merhabalar, 16 Şubat 2022 tarihinde Aslan Burcu'nun 27 derecesinde bir Dolunay meydana gelecek. Bu videoda bu Dolunay'ın etkilerini konuşacağız, açılarına bakacağız. Sonra burçlara ilişkin yorumlarımızı paylaşacağız. Videoya geçmeden önce kanalımla yeni karşılaşmış veya henüz abone olmamış arkadaşlar varsa Abone olarak desteklerini gösterirlerse çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olurlar. Evet bu hatırlatmayı yaptıktan sonra bakalım 16 Şubat tarihinde meydana gelecek olan Dolunay'da bizleri neler bekliyor? Öncelikle biliyorsunuz 19 Kasım 2021 tarihinde... Boğa burcunun 27 derecesinde bir ay tutulması yaşadık. Oldukça sert ve etkileyici bir tutulmaydı. Ve bundan sonraki e, dolunaylarda aslında yine aynı dereceleri tetikledi arkadaşlar. İkizler burcunun 27 derecesinde, Yengeç burcunun 27 derecesinde ve Akabinde Aslan burcunun 27 derecesinde e, bir dolunay yaşıyoruz. 4 aydır bu 27 derece döngüsü içerisindeyiz. Aslında burada Kasım ayından itibaren yaşamış olduğumuz gündemler değişiyor. Olsa da her videoda söylemiş olduğum gibi... Yeni bir döngünün içerisine girdik ve bu yeni döngüde farklı farklı alanlarda benzer deneyimler yaşayarak artık bir yolun sonuna doğru atılan son adımlardayız. Son birkaç adımımız kaldı. Bir şeyleri tamamlamak üzereyiz, kapatmak üzereyiz. Kasım ayından itibaren bizler bu etkiyi hayatımızda hissediyor olmalıyız diye düşünüyorum. Özellikle Boğa burcunda meydana gelen 19 Kasım tutulmasının açıları bu Dolunay enerjisiyle beraber tekrar tetikleniyor olacak ve e, bu dolunayın o tutulma anında meydana gelen enerjilere bir kare görünüm yaptığını söyleyebilirim. Dolayısıyla 19 Kasım tarihinde meydana gelen tutulmayla beraber hayatımızda radikal değişimler gerçekleştiremediysek şayet, risk almadıysak, adım atmadıysak ve sorumluluklarımızdan kaçtıysak bu dolunay bizi biraz sert etkileyebilir. E, aksi halde eğer bir takım adımlar attıysak, harekete geçtiysek e, ve e, cesur davrandıysak bu dolunayla beraber artık Sistemin içerisine tamamen dahil olup eylemsel enerjiye geçebiliriz gibi gözüküyor. Biliyorsunuz Dolunaylar ay ve güneşin karşı karşıya gelmiş olduğu gökyüzü olayları ve e, bu dolunayın bir diğer farkı zaten biraz önce bahsetmiş olduğum gibi Kuzey ve Güney ay düğümleriyle de e, doğrudan temasının olması Aslında bu dolunayın apex noktası arkadaşlar Kuzey ve Güney ay düğümleri yani ay düğümlerinin apex noktası olduğu bir dolunaydan bahsediyoruz Dolayısıyla bu dolunayın oldukça kadersel oldukça e, etkileyici olduğunu ifade edebiliriz. Bu dolunayla beraber e, yine bizi 19 Kasım'a götürecek e, olaylar, gündemler hayatımıza dahil olacak gibi gözükmekte. Evet Dolunay haritasına baktığım zaman e, Dolunay'ın ağının haritasında e, Aslan Burcu'nun 27 derecesinde ve Başak Burcu'nun yükseldiği haritada 12. evde meydana geldiğini görüyoruz. 12, 6 ve 9. ev aksıları tetiklenmekte. Ee, yükselen yöneticisi Merkür kova burcunda ve 5. evde bulunuyor ve burada 5. ev sterliumu var. Mars'ın, Merkür'ün, Plüton'un, Vestan'ın ve Juno'nun 5. evde bulunduğu oğlak ve kova burçlarının bölüştüğü bir enerji söz konusu. Aynı zamanda Satürn, Güneş ve Jüpiter'in ise 6. evde bulunduğunu, Neptün'ün 7. evde bulunduğunu, Kiron'un 8. ev girişinde ve Uranüs'ün 9. ev girişinde olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla haritanın sağ yarısında bir yoğunluk varken sol yarısında yalnızca ayın bulunduğunu yani dolunayın bulunduğunu görüyoruz. Bu da dolunayın etkisini daha güçlü hale getirmekte. Yani e, ayın enerjisini çok daha yoğun bir şekilde hissedeceğimizi ayın e, haritanın sol yarım küresinde kalması e, batı yarım küresinde kalması bu e, dolunayda duygularımızın çok daha hakimiyeti altında olacağımızı, duygusal yoğunluğumuzun has safhaya çıkacağını göstermekte. Özellikle ayın 12. ev enerjisiyle beraber bir ay balık enerjisini e, tezahür ettireceğiz burada. Aslan ve balık kombinasyonunu 12. evle bütünleştirdiğimiz zaman e, çok yoğun bir aşk, sevgi, tutku, heyecan e, ve Gizli bir konunun artık dayanılmaz bir noktaya gelişi söz konusu olabilir arkadaşlar. Burada 6 ve 12 aksı aynı zamanda şifa, iyileşme, gelişme ve kurban psikolojisiyle de alakalıdır. Kendimizi kurban gibi hissettiğimiz, kendimizi sürükleniyormuş gibi hissettiğimiz, çok uğraştığımız, çok çabaladığımız, çok fedakarlık yaptığımız veya bu konuda mücadele verdiğimiz veya vermek istediğimiz alanlarla ilintili olarak bir durum açığa çıkıyor Güney ay düğümünün 3 evde bulunması Kuzey ay düğümünün dokuzuncu ev ve aynı zamanda ile kavuşumda olması Bizi besleyecek yola ilerlemek için tanıdık yollardan ziyade hiç bilmediğimiz yollara giriş yapmamızın doğru olduğunu gösteriyor. Yani bugüne kadar e, çevremizi değiştirmediysek etrafımızı, düşünce yapımızı, e, her gün gittiğimiz bakkalı, e, kuaförü veya... E, terziye belki de. Ama artık bu yolun sonuna geldiğimizi bizi hatırlatacak. Ve bu kopuşu ciddi manada hissettirecek. Ancak önümüzü göremediğimiz için, nasıl bir yola girdiğimizi, e, tahayyül edemediğimiz için bizi kaygılandıracak bir dolunaydan bahsediyoruz. Esasında yine 19 Kasım e, tutulmasına e, burada atıfta bulunmak mümkün. E, burada da benzer hisler içerisinde olmuş olanlar varsa, çok yoğun enerjiler hissetmiş olanlar varsa, büyük ihtimalle haritanızda e, gezegen Diziliminiz özellikle 27 derece civarında bulunmaktaydı. O enerjiyi yoğun bir şekilde hissetmiş olanlar mutlaka bu dolunayda da tesir alacaklardır yoğun bir şekilde. Bu dolunayın derecesine baktığımız zaman Aslan Burcu'nun 27 derecesinde bulunan bir sabit yıldız dikkatimizi çekiyor. Ata vera. Sabit yıldızı. Ee, burada Aslan burcunda Satürn ve Merkür doğasında bir sabit yıldızdan bahsediyoruz. 27 derece 52 dakikada bulunmakta. Ee, bu sabit yıldız asitler, sıvı patlayıcılar, yangınlar, zehirlenme sonucu görülen ölümlerin e, işaret olarak sembolize edilmiş e, astrolojide. E, bu yıldıza Alp Serpa yani cenaze ateşi de denirmiş. Eğer kötücül etkiler ve kötücül gezegenlerle etkileşimler varsa bazen dünya, hırsızlık ve suça eğilim de skandallar da bu etkiyle beraber kendisini gösterebiliyormuş. Tabi sabit yıldızların bu aşırı negatif kehanetlerine takılmamak lazım. Ama yine de haritanın 12. evinde bulunmasından ötürü bu tarz gazla alakalı konulara, yangınlara... E, sıvı zehirlenmelerine karşı Dikkatli olmakta fayda olacaktır Bunun yanı sıra bir takım kayıplar e, Vermek, skandallara karışmak iftiralara maruz kalmak e, Suça eğilim Veya e, kandırılmak Hırsızlık gibi de, e, etkilere karşı da Özür diliyorum e, Tedbirli olmakta fayda olacaktır Özellikle bu tarihlerde Cenaze ve düğün organizasyonları Açısından bir takım sıkıntılar Olabileceğini gösterir Bugün ölüm ve ayrılıkların günü olarak tasvir edilebiliyor. Soygunlar, dediğim gibi köprüler, adam kaçırma, korsanlık ve sıvı zehirlenmeleri, gazlarla ilgili bir sabit yıldızdan bahsediyoruz. Tabii satürn ve Merkür doğasında olduğu için bazen bir takım iftiralar, skandallar ve yalancılıklarla ilgili de ifade edilebilir. Suçla alakalı da bir takım etkileşimler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla dikkatli olunması gereken olayın biraz kontrolümüzün dışında meydana geldiği bir dolunaydan bahsediyoruz. Zaten biliyorsunuz 19 Kasım tutulmasında da tutulmamız kaput algol sabit yıldızıyla kavuşmuştu. Medusa ve Medusa'nın hikayesinden bahsetmiştik. Ee, bu da boyun baş bölgesiyle ilişkilendirilmişti. Dolayısıyla özellikle e, bu tarz e, katliamlara karşı tedbirli olmakta fayda olacaktır. Tabii ki bunlar yine kadarsel döngülerde bir takım kayıplar, e, bir takım zorlanmalar, yıkımlar e, elbette yaşanıyor ve yaşanacak. Dünya tarihi boyunca bu durum böyleydi. Ancak burada temelinde yaşamış olduğumuz kayıplar, sıkıntılar, e, haksızlıklar belki de, Esasında bizi ulaşmamız gereken noktaya götüren bir takım öğretmenler. Burada kendi çevremiz tarafından bir takım iftiralara maruz kalırsak, çok güvendiğimiz insanlar tarafından suçlamalara maruz kalırsak, özellikle iş hayatımızda belki birçoğumuz hırsızlıkla suçlanabilir, bu tarz iftiralar söz konusu olabilir. O yüzden ekstra hassasiyet göstermemiz gereken bir süreçte olacağız ve çok güvendiğimiz insanlara aslında güvenmememiz gerektiği ve artık yeni bir yola girmemiz gerektiğini hissettiren bir etkileşim var. Burada kadarsel bir nokta var. Burada 5. ev vurgusuna bakacak olursak, Cinselliğin ön plana çıkacağı, aşk ilişkiler adına bir takım skandalların da ortaya çıkabileceği bir etkileşim var. Sürpriz aşklar da söz konusu olabilir. Özellikle burada Mars'ın Plüton'un, Venüs'ün, Merkür'ün ve Vesta'nın kavuşumu çok tutkulu aşkların başlangıçlarını da ifade ediyor. Keza Junon'un da burada olması kadarsal eşlerin belki Ani bir şekilde zorlanarak e, hayata geçmesi, artık aktive olması gibi temaları da içermekte. E, bu temalarda dikkat çekiyor. Tutkularımız ön planda, risk alma eğilimimiz oldukça yüksek ve e, bu durumun ani bir şekilde gelişmesi söz konusu. Ancak burada bu donlarla sistemin bize vermiş olduğu mesaj, e, eski yapıyı bırak. Eski insanları bırak, eski çevreyi ve eski zihin kalıplarını, düşünce kalıplarını bırak. Ve bu kayıp, bu sıkıntı, bu seni zora sokan durum her neyse, artık yeni ve bilmediğin yola doğru ilerle. Yeni ve bilmediğin yola doğru ilerlerken özellikle bu 5. evdeki Mars, Plüto, Venüs, Vesta, Merkür, Stellium'unun Kuzey ay düğümü senesi kavuşumuyla yapmış olduğu üçgen açı zaten bu yeni başlangıcın risk alarak başlanan yeni başlangıcın sistem tarafından desteklendiğini gösteriyor. Ancak e, bu büyük bir risk olarak değerlendirilebilir. E, bizi uzun vadede besleyecek ve tekamül yolculuğumuzda ilerlememizi sağlayacak bir konu gibi gözüküyor. Evet belli oranda riskler almamız gerekiyor. Kontrol edemediğimiz bizim kontrolümüz dışında gelişen durumlara karşı da kaygı oluşturmayı bırakmamız gerekiyor. Biraz önce söylediklerimi felaket tellallığı gibi algılamayın ancak ben buradaki kavuşumdaki sabit yıldızdan bahsetmek istedim. Keza burada Jüpiter'in anın haritasında alçalan noktasıyla kavuşumu aslında çok kutsal ilahi aşkların da birbirleriyle kavuşma ihtimali olduğunu gösteriyor. Ancak bunlar çok tutkulu ve zorlayıcı yollardan olabilir gibi gözüküyor. Bir takım e, temaları sonlandırmak, bir takım temaların sonuna gelmek, e, bazı kayıplar vermek gerekebilir. E, durum biraz abartılı halde e, yansıyabilir. Çok ani bir şekilde başlayabilir. Tutkular çok yoğunlaşabilir ve akabinde olaylar biraz kontrolden çıkabilir gibi gözüküyor. Ortaklıklar, e, maddi anlamda alınan riskler konusuna gelecek olursak yine de risk alan bir kısmın bir e, Cesaretle bilmediği yola doğru giden bir kısmın büyük başarılar ve şanslar elde edeceği bir süreci işaret ederken bunun yanı sıra sürekli aynı yolda ilerleyerek risk aldığını zanneden ve doğru yaptığını düşünen kişilerin ise bir maddi kaybı uğrama ihtimalinin olduğunu ifade edebiliriz arkadaşlar. Evet burada Neptün Eros kavuşumu 7. evde dikkat çekiyor. Bu da özellikle fantezi dünyasının hat safada olacağını gösteriyor. İkili ilişkiler anlamında özellikle partnerlerin fantezi dünyasının aktif olacağı 5. evdeki Mars Venüs kavuşumuyla beraber etkileşime geçen Venüs pardon Eros ve Neptün burada tutkuların ön plana çıktığı ilişki modellerini destekliyor gözüküyor arkadaşlar. Evet e, bu dolunaya dair e, genel olarak söylemek istediklerim bunlar zaten en bariz açısı kuzey ve güney ay düğümleriyle yapmış olduğu kara görünüm. Evet kara görünümler bizi biraz zorlar ve e, sarsar ancak e, gelişimi en çok destekleyen açılardır. E, bu yolculuğu e, bütünsel bir düzlemde değerlendirecek olursak bu yolculuğun uzunluğunu değerlendirecek olursak. Bunlar sadece bizim durak noktalarımız olacaktır. Şimdi 12 Burcu neler bekliyor? Ben hemen onları paylaşmaya başlayacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben Koç burcuyla başlıyorum. Merhaba sevgili Koç Burçları. Aslan Burcu'nda meydana gelen Dolunay haritanızın 5. evinde etkili olacak. 5. ev, 2. ev ve 8. ev aksın hareketlendiği bir Dolunay'dan bahsediyoruz burada. E, bu dolunay enerjisiyle beraber özellikle aşk hayatınız dikkat çekiyor olabilir. Aşk hayatınızda risk almak, maddi anlamda riskler almak eğiliminde olabilirsiniz. E, kazançlarınızı artırmak, çoğaltmak adına e, büyük hamleler yapabilirsiniz ve bu konularla alakalı kadersel değişimler yaşanabilir. Burada kuzey ay düğümü ikinci evinizdeyken size kendi paranızı kazanma başkalarının kaynaklarından yararlanarak kendi paranızı kazanma imkanı yaratacak gibi ve bunun için belki de sıra dışı fikirler elde ediyor olabilirsiniz. Bu aynı zamanda derinden bah hissettiğiniz tutkulu bir aşkın da habercisi olabileceği gibi birçoğunuz için çocuk sahibi olmak, çocuklar için belli bir bütçe ayırmak gibi konuları da işaret ediyor bu dolunayın enerjisi. Umarım güzel bir dolunay olur sizin adınıza. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğa burçları. Aslan Burcu'nda meydana gelen Dolunay haritanızın dördüncü evinde etkili olacak. Özellikle yükselen dereceniz son derecelerde ise yani 19 Kasım tutulmasında sert etkiler aldıysanız burada ev, yuva, aile temaları ile alakalı ciddi bir dönüşüm sürecinden geçtiğinizi söyleyebilirim. Birinci ev, yedinci ev ve dördüncü ev aksında ciddi bir kadersel dönüm noktası sürecinde olacaksınız. Burada özellikle evli olan boğa burçlarının evlilikleri tekrar gözden geçebilir. Birçok burcu evlilik kararı, boşanma kararı alabilir, ailevi konular gündeme gelebilir. Aile ile alakalı yer değiştirme ve taşınma ile alakalı gündemlerde yine bu dolunayla beraber tetiklenebilir. Kendinize konfor alanının dışında hissettirecek deneyimler ortaya çıkacaktır. Bu da aslında o yer değişimini sağlamak adına olacak gibi gözüküyor. Umarım keyifli bir dolunay süreci olur sizin adınıza. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler Burçları, Aslan Burcu'nda meydana gelecek olan Dolunay, haritanızın 3. evinde etkili olacak. Ee, burada 3. ev, 12. ev ve 6. ev temaları ön plana çıkıyor. Ee, önemli bir takım haberler alabilirsiniz bu Dolunay ile beraber. Burada belki yurt dışı ile alakalı gündemleriniz varsa, sağlıkla alakalı konular varsa bunların tamamlanması, gizli kalmış konuların açığa çıkması, iş ortamınız, beraber çalıştığınız kişilerle alakalı gündemler söz konusu olabilir. Bir takım kaotik durumlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Sizden saklanan, sizden gizlenen gizli düşmanlıklar, gizli ortaklıklar, gizli birliktelikler belki de bu süreçte ortaya çıkacaktır. Veyahut bazı... Sizden saklanan durumların açığa çıkması ve yakın çevreniz tarafından duyulması gibi konular da gündeme gelebilir. Burada belki bir süre kendinizi inzivaya almak isteyebilirsiniz. Bir süre geri çekilme ihtiyacı da duyabilirsiniz gözüküyor. Bağışıklık sisteminize dikkat etmeniz gereken bir dolunay olacaktır. Duyacağınız haberler, alacağınız haberler sizi mental olarak biraz zorlayabilir. Umarım keyifli bir dolunay süreci olur sizin adınıza. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçlarım. Aslan burcunda meydana gelecek olan Dolunay haritanızın ikinci evinde etkili olacak. Burada parasal konular, kazançlar ve özdeğerle alakalı bir kapanış enerjisinin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda Akrep ve Boğa hattı tutulmalar da bu süreçte tetikleniyor. Parasal konular gündemdeyken aynı zamanda 11. ve 5. ev konularında risk almak, hedefler için belli bir riski yüzde almak gibi konular da gündemde olacaktır. Belki de bir kredi çekmek, borç altına girmek, büyük bir yatırımda bulunmak, hayalleri gerçekleştirmek adına büyük bir sermaye ayırmak da yine bu dolunayla beraber gündeme gelebilir. Derinden bağ kurmak isteyeceğiniz etkileşimler ortaya çıkarken aynı zamanda sosyal çevrenizin desteğini de istemeniz, bunlardan destek beklemeniz, beklentiye girmeniz söz konusu olabilir. Ancak burada yalnız başınıza olduğunuzu hissettirecek deneyimlere hazırlıklı olmalısınız. Umarım keyifli bir dolunay süreci olur sizin adınıza. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslan burçları. Burcunuzun 27 derecesinde bir dolunay meydana geliyor. Bu dolunay haritanızın birinci evinde meydana gelirken aynı zamanda 4 ve 10. ev aksınızı da tetikleyecek. Burada akrep ve boğa aksındaki tutulmalar döngüsü başlamadan önce aslında bunun bir benzerini sinyaline bu dolunayla beraber almaya başlıyoruz burada hayatınıza dair kritik bir karar sürecinde olacaksınız sevgili aslan burçları gerek evlilik gerek kariyer hayatı gerek geçmiş ve gelecek dengesini sağlamak adına olsun hayatınızın temel dinamikleri üzerinde sağlam değişimlere sebebiyet verebilecek net ve keskin kadersel kararlar alma eğiliminde olacaksınız burada biraz aslında sistem bizi yönlendiriyor her ne kadar ipler bizim elimizdeymiş gibi gözükse de aslında sistemin bize yönlendirmesi var dolayısıyla Evet hayatınızda bir kırılma süreci yaşayabilirsiniz. Umarım keyifli bir dolunay süreci olur sizin adınıza. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili başak burçları. Aslan burcunda meydana gelen dolunay haritanızın 12. evinde etkili olacak. 12. ev, 6. ev aksı ve bunun yanı sıra tabii ki akrep boğa aksını da değerlendirecek olursak, 9 ve 3. ev akslarınızda hareketleniyor. Burada özellikle bir takım sırların açığa çıkması, sizden saklanan, sizden gizlenen durumların açığa çıkması durumu söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra artık yeni bir yol, yeni bir bakış açısı, yeni bir vizyon kazanmanızın gerekli olduğunu hissettirecek manevi deneyimlere, açık olabilirsiniz. E, belli bir takım kayıplar, sıkıntılar, kontrol dışı durumlar yaşanabilir ve bu da e, belki sizin artık ait olduğunuz çevreyi bırakıp gitme isteğinizi e, tetikleyebilir gözüküyor kadersel olarak. E, yeni bir yol arayışı, yeni bir yöntem arayışı içerisinde olacağınız ve bu yola doğru ilerleyeceğiniz bir süreci işaret ediyor. Umarım keyifli bir dolunay süreci olur sizin adınıza. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçları. Aslan Burcu'nda meydana gelecek olan Dolunay haritanızın 11. evinde etkili olacak. 11. ev, 5. ev, 2. ev ve 8. ev aksları tetikleniyor bu dolunayla ile beraber. Burada özellikle hedefleriniz, hayalleriniz, sosyal çevreniz, dostluklarınız ve arkadaşlıklarınız hedeflerinizi gerçekleştirme noktasında kimden ne kadar destek gördüğünüz, kiminle ilişkinizin ne kadar derin ve bağlı olduğu, hedeflerinizi gerçekleştirme noktasındaki maddi yeterlileriniz gibi konular gündeme gelecek gözüküyor. Bu noktada özellikle size gelen destek ve yardımları geri çevirmemeniz gerekmekte. Kendi başınıza bir şeyleri halletmeye çalıştıkça belki durumun içerisinden çıkmanız zorlaşabilir ve kendinizi bir kaosun içerisinde hissediyor olabilirsiniz. Beklen Kendiye girdiğiniz kişiler destek göstermezken belki farklı kişilerden destek görebilirsiniz ve bu bağlamda kiminle gerçekten derin bir bağ kurduğunuzu keşfedeceğiniz bir süreç söz konusu olabilir sevgili terazi burçları. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları. Aslan burcunda meydana gelecek olan Dolunay haritanızın tepe noktasında 10. evinizde etkili oluyor. 10. ev, 4. ev, 1. ev ve 7. ev gibi kritik noktaların tetiklendiği bir e, dolunaydan bahsediyoruz. Özellikle 19 Kasım tarihindeki tutulmayla beraber sert etkiler yaşadıysanız e, bir benzerini aslında bu dolunayla beraber e, yaşıyor ve deneyimliyor olacağız. Bu noktada özellikle ailevi temalar, gelecek teması, kariyer hayatınız ve yuvanızla alakalı e, kaotik durumlar e, ortaya çıkmışsa şayet kariyer hayatınız ve geleceğinize şekil verme noktasında... Burada seçiminizi partnerden, eşten, ortaktan yana yapmanız gereken bir süreç olacaktır. Ancak siz kendinizden yana olmayı sürdürdükçe belki de bu noktadan bir türlü ilerleyemeyecek gibi gözüküyorsunuz. Burada size fikir vermeye çalışan, size destek olmaya çalışan insanları asla göz ardı etmemeniz gerekiyor sevgili akrep burçları. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları. Aslan Burcu'nda meydana gelecek olan Dolunay, haritanızın 9. evinde etkili olacak. 9. ev, 3. ev, 6. ev ve 12. ev tamıları hakim. Burada biraz sağlığa dikkat etmesi gerekenlerden birisi de sizsiniz sevgili ay burçlarım. Özellikle seyahatler esnasında veya mental olarak yorulduğunuz, kafa patlattığınız konularla ilgili bağışıklık sisteminizin düşme ihtimali söz konusu. Ee, bu dolunayla beraber bir e, idealinizden, bir değerinizden vazgeçiyorsunuz sanki, bir değer yargınızdan. Belki birçoğunuzun hukuksal girişimleri vardır veya yurt dışı ile alakalı konular vardır veya eğitim hayatınızla alakalı. Bunların da artık sonuçlandırılması gerektiğini ifade eden bir dolunay olacak. Burada altıncı ev temasına yönelmemiz gerekiyor ay düğümleri açısından baktığımızda. Bizi biraz kendi buna çekmeye çalışan durumlar ortaya çıksa da özellikle bizim mevcut düzenimizi muhafaza altına almaya çalışmamız ve her ne yaşıyorsak yaşayalım düzenimizi korumamız gerekiyor gibi gözüküyor ve sağlığımız aynı zamanda. işimizle alakalı da bir takım kaotik durumlar olabilir. Dolayısıyla işimize sahip çıkmamız gereken bir süreçte olacaktır. Yanımızda çalışan insanlarla ekip halinde ilerleyip süreci yönetmek yerinde olacak gibi gözüküyor sevgili yaylar. Umarım keyifli bir dönem olur sizin için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Oğlant Burçları. Aslan Burcu'nda meydana gelecek olan Dolunay'a baktığımız zaman sizin haritanızın 8. evinde etkili olacağını görüyoruz. Bu da 2. ev, 8. ev. Bunun yanı sıra 5. ve 11. ev temalarını harekete geçirecek. Burada tutkularınız, arzularınız, gizli duygularınızla sanalacağınız bir süreç var. Özellikle bir aşk konusu gündeme girebilir veya hedefleriniz, hayalleriniz noktasında derinleşme arzunuzun hat safhaya çıktığı, belki cinsellikle alakalı konuların, belki çocuk sahibi olmakla alakalı konuların Birini veya bir şeyi elde etme arzusunun hatsafeye ulaştığı bir süreçten de bahsedebiliriz. Bunlarla alakalı bir sistematik çalışma açıkçası. Burada birçoğunuzun hayatına yeni kadersel aşklar da girebilir. Çok yoğun tutku hissedeceğiniz ancak şartları zorlayıcı olan aşk hikayeleri de mümkün olacaktır. Bunun yanı sıra risk aldığınız alanlarda bir takım kadersel sıçramalar da yaşayabilirsiniz. Ancak dostlarınız ve sosyal çevrenizle alakalı da sınandığınız bir süreç olacak gibi gözüküyor. Umarım keyifli bir dönem olur sizin adınıza. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları. Aslan burcunda meydana gelecek olan Dolunay haritanızın 7. evini etkileyecek. Aynı zamanda ay düğümlerinin 4. ve 10. ev aksındaki hareketleriyle beraber hayatınızdaki kritik noktaların tetiklendiği bir Dolunay olacaktır. Özellikle 19 Kasım Ay tutulması ile beraber radikal değişimler yaşadıysanız e, bu dolunaydan da etkileneceğinizi söyleyebilirim. Çünkü aynı dereceler tetiklenmekte. Evet e, bu dolunayla beraber özellikle ikili ilişkiler alanında ciddi bir sınav veriyorsunuz. E, toksik hale gelmiş artık size hizmet etmeyen ortaklıklar, evlilikler ve ikili ilişkilerden kopuşlar söz konusu olabilir. E, partnerin... E, Beklenmedik tavır ve tutumları ortaya çıkabilir gözüküyor ve özellikle evli olan kova burçları için bir takım dengeler değişebilir. Bunun yanı sıra taşınma, yer değiştirme ve aynı zamanda kariyerle alakalı gündemlerden dolayı ailevi meseleleri ihmal etme gibi durumlar da ortaya çıkabileceğinden biraz daha yuvanıza, biraz daha kendi içinize dönmeniz yerinde olacak gibi gözüküyor. Umarım keyifli bir süreç olur sizin için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Balık burçları. Aslan burcunda meydana gelecek olan dolunay haritanızın 6. evinde etkili olacak. 6. ev, 12. ev. E, bunun yanı sıra baktığımız zaman 3. ve 9. ev aksları tetikleniyor. Burada e, özellikle sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor sevgili Balık burçları. Çünkü bu dolunayla beraber e, biraz e, bağışıklık sisteminiz çökebilir e, ve aynı zamanda zihinsel yorgunluklarınız e, artabilir gözüküyor. Büyük hedefleriniz, büyük idealleriniz, uzak gördüğünüz bir takım planlarınız var belki ancak bu süreçte özellikle bu dolunayla beraber belki de biraz önünüzdeki işleri toparlamanız gerekecek. Gözünüzün önündekileri toparlamanız, çeyrenizdeki insanlarla ilgilenmeniz gerekecek. Yani siz büyük resmi görmeye çalıştıkça detayları kaçırıyor olabilirsiniz. Belki de bu dolunayla beraber bunlarla yüzleşiyor, yüzleşiyor olacaksınız. Çok özür diliyorum. Burada biraz daha pratik düşünmek, biraz daha somut düşünmek ve bildiğin kadarını, gördüğün kadarını ele almak yerinde olacak gibi gözüküyor. İş hayatınızla alakalı da bu şekilde yaklaşmanız gerekecektir. Büyük planlarınızı biraz daha erteleyip önce önümüzdeki projeleri çözmeniz yerinde olacak gibi gözüküyor sevgili balık burçları. Umarım keyifli bir dolunay olur sizin için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar aslan dolunayla ilgili anlatmak istediklerim bunlar. Umarım güzel bir dolunay süreci olur hepimiz için. Yine bu dolunayla beraber 19 Kasım tutulması videosunda dinlemeyi ihmal etmeyin. O tarihe şöyle bir dönüp bakmayı ihmal etmeyin derim. Benzer temaların ön plana çıkacağını söyleyebiliriz. Videoyu dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, astroloji hesabı veya evrenselkadimbilgi.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler.